Dünya dışında hayat var mı, yok mu? Ya da dünyada farklı bedenlerle farklı enkarnasyonlar var mı? Yıllardan beri insanoğlu bunu tartışır, anlamaya çalışır. Ve biz de bugün bu konulara birazcık odaklanarak önce kendi mantığımıza değerlendirelim. Bir kere dünyanın içerisinde gördüğünüz her şeyin bir maddi sistemden var olduğunu kabul edeceğiz değil mi? Yani önce biz ruhsal, manevi dediğimiz her şeyin bile aslında öncelikle burada bir maddedeki görüntüsünün ve izinin peşinden gitmemiz gerekecek. Bu da şudur ki, evet bizim bir fizik bedenimiz var. Ama bu fizik bedenin içerisinde duygularımız, düşüncelerimiz, işte bir sürü ince enerji frekanslarımız, hatta bugün ancak diyelim ki çok yüksek teknolojiyle görüntüleyebildiğimiz, deneylerle görüntüleyebildiğimiz, bir taraftan eterik beden, aura meridyen sistemlerimiz, vücudumuzdaki akupunktur sistemleri ama tabii ki daha da öteleri mevcut. Öyleyse biz zaten sadece fizikten, maddeden ve dünyasal bedenlerden söz edeceğiz ve bunun bir de dünyada değil, dünya ötesi dediğimiz ama yine hepsi aslında hani uzaylı diyorlar ya. Yani uzaylı diye bir şey hani var mı? Yok. Çünkü zaten hepimiz uzaylıyız. Çünkü uzayın içindeyiz. Hani e, tabii ki şu var ki, evet her bir varlık bir beden kullanıyor demek ki. Fakat her bir canlının ya da varlığın diğer bir anlamda türün kullandığı kendine göre bedenler mevcut. Şimdi dünyamıza şu ana kadar kaç milyar türün yok olduğunu böyle incelediğinizde şaşırıyorsunuz ki. Hani bu kadar canlı değil, bu kadar milyar tür yok oldu. İnsan bunlardan sadece bir tanesi, tabii ki doğal olarak insanda sonsuza kadar dünyada kalacak değil. Diğer birçok tür gibi vakti geldiğinde, uygun ortam ve şartlar oluştuğunda ya da bu şartlar insanın, insan bedeninin yaşamasına müsaade etmediğinde farklı farklı durumlarla karşılaşacak. Belki bir kısmı farklı gezegenlerde farklı yaşam, modellerine geçecek, bir kısmı farklı tekamül bölgelerine ve yerlerine gidecek. Peki şimdi uzayda başka gezegenlerde hayat var mıdır diye sorduğumuza da bunu tabii ki vardır diyeceğiz. Çünkü sonsuz neredeyse şu anda galaksi sistem tespit edilebiliyor. Yani sürekli bizim teleskoplarımız geliştikçe büyüdükçe hani bulunan galaksilerin sayıları Milyarlarca milyarlarca artmaya devam ediyor ve tabi ki bunların içlerinde de farklı yaşam boyutları mevcut. Fakat dikkat ederseniz her bir tanesine fiziksel bedenden bahsediyoruz ki bizim evrenimizin zaten yapısı bu fiziksel maddelerin sadece incelerek gitmesinden ibaret. Ve kabalaşarak da aynı şekilde hem yani kabadan inceye, inceden kabaya doğru giden bir sistem. Şimdi tabii ki kutsal kitaplarda çeşitli e, geçmiş öğretilerde insanlara anlatılan bedensiz çeşitli bir sürü varlıklarla karşılaşmalar, bunların tezahürleriyle ilgili bir sürü durumlar vardır. Evet bunların bir kısmı gerçek, bir kısmı da tabii ki daha sonraki insanların anlayacağı bir şekilde kimisi değiştirilmiş, kimisi korku amaçları, kullanılmıştır. Özellikle İslam dininden e, cin, ya da çeşitli bedensiz varlıkların farklı anlam ve durumlarda kullanılması da bunların içindedir. Ya da işte diyelim ki çeşitli yine e, dinlerin bazı göksel ya da işte diyelim ki yersel varlıkları farklı durumlarda anlattıkları da mevcuttur. Şimdi burada bizim anlamamız gereken şey şudur. Bir, diyelim ki cin eğer nedir dersek, Mesela burada bedensiz varlıktır deriz. E tabi ki bedensiz varlık olamaz. Neden? Çünkü her varlığın illa bir bedene ihtiyacı vardır. Ama bizim fiziksel bedenimiz gibi bir bedeni olmayan o zaman bir varlığa biz bedensiz varlık orada diyoruz. Yani daha kabalaşmış bizim gibi etten kemikten değil daha ince yapılardan bahsediyoruz. Ama bu aynı zamanda dünyanın dışından çeşitli gezegenler, çeşitli diyelim ki yıldız sistemlerinde de bir sürü farklı titreşim ve frekanslarda beden kullanan tekamüller vardır. Şimdi burada vardır diyoruz. Peki o zaman niye görmüyoruz? Tabii ki bu dünyanın da bir sahibi, bir yöneticisi var ve buraya öyle elini kolunu sallayarak herhangi bir varlık, "Aa ben geldim arkadaşlar, hadi şuradan 2-3 tane kişiyi şöyle yapalım, bilmem mi bunların her bir tanesi doğal olarak ruhsal bir idare mekanizmasının iznine tabidir diyoruz. Bunu şimdi bir kenara koyduk. Şimdi burada da dedik ki arkadaşlar daha ince titreşimli ve daha kaba titreşimli bedenler kullanan varlıklar vardır. Şimdi bizim kulaklarımız ve gözlerimiz nasıl ki belli aralıkları görüp duyabiliyorsa belli bedenlerle temasa geçip belli bedenlerle de temasa geçemiyoruz. Yani belli bir görüntünün üzerine değil mi morotetesi ışıkları işte kızıl ötesi belli bir şeyleri artık göremiyoruz ya da işte diyelim ki duyabileceğimiz sesler var duyamayacağımız sesler var Onun için dokunabileceğimiz bedenler dokunamayacağımız bedenler var. ama bunların nasıl ki çok yüksek teknolojilerle bunları fark edip bir şekilde temas kurabiliyorsak aynı şekilde bu enerji sistemleriyle de, ...hem insan bedeni hem de gelecekteki birçok yüksek teknolojik sistemlerle bunların irtibatları olacak. Ben özellikle 80'li yıllarda hatırlıyorum. Amerika'da bir tane mesela bir vakfın çalışmaları o zaman görmüştüm onları. Ve televizyonlar ve bilgisayarlar aracılığıyla işte diyelim ki o zamanki çok eski sistem... düşün 88-89 yılları falan da zannediyorum yapılan ruhsal çalışmaları televizyondan direktman nakleden sistemler geliştirmişlerdi ama daha sonradan onların bilgilerini bir daha göremedim. O zaman e, bunların mevcudiyetleri vardı ki bugün de yine çeşitli teknoloji araçlarıyla çeşitli irtibatların görüntülemeleri yapılabilir. Şimdi tabii ki şunu diyeceksiniz ki işte bugün acaba uzaylı var mı yok mu? Şimdi bir kere çok kullanılan ve insanları bu konuda yanlış yönlendirmeye tabi, tabi tutan bir sürü neden var. Tabii ki birincisi bir kısım insanları korkutmamak, ikincisi daha kolay yönlendirebilmek, üçüncüsü de cahil bırakmak diyelim. Ama aynı zamanda e, uzaylı diye birçok yerde de yanlış yönlendirme ya da sahte olmalı, e, olanlarında olduğunu ve olacağını hatırlatırız. Yani diyelim ki, evet uçan daire olayı gerçek mi, var mı? Var. Ta Mısır döneminde de vardı. Bütün eski dönemlerde de dünyayı ziyaret eden çeşitli tabii ki dünya dışı varlıkları var. Ama bugün, hatta bugünden de çok daha öncelerden beri, birçok ülkenin ve devletin de zaten artık uçan daireleri var. Bakın. Yani uçan araçları, uçan daire biçimli araçları var. Şimdi biz tabii ki birçok 1945'ten beri dünyanın nereye geldiğini çok fazla görmediğimiz ve bilmediğimiz için atom bombasından bu yana onların ne kadar ellerine kimin ne var bilmiyoruz ama bunlar mevcut. Onun dışında tabii ki gerek uzaydan gerek farklı gezegenlerden ya da bizim dünyamızda yaşayan çeşitli daha farklı frekansta daha ince bedenler kullanan çeşitli varlık sistemleri de var. Fakat şu var ki, nasıl ki şimdi diyelim ki bir sürü türler yaşıyor dünyada. Her birinin yaşadığı yer, alem, durumlar farklıysa kimsenin de kimseye aslında %99 oranına karıştığı, karşılaştığı ya da etkileştiği yok. Sadece siz gidip herhangi bir aleme, herhangi bir sisteme zorla girmeye kalkarsanız, aşırı hırs ya da egoyla, işte illa da ormanda şimdi ben bir gece geçireceğim, işte kurtlarla şöyle yapacağım, aslanlarla böyle yapacağım dersen o zaman tabii ki durum farklı. Ama bu yok demek değil, var fakat şimdi sen gidip de yılanın yuvasına de bilmem ne yapmadan mütteace kolay kolay bir yılan gelip sana saldırmıyor doğanın içerisinde ya da diğer alemlerde. Şimdi öyleyse evet Dünya dışında birçok gezegende yaşam sistemleri, daha gelişmiş ya da daha geri uygarlıklar, tekamüller vardır. Bu arada daha gelişmiş teknolojide olan diyelim ki bir gezegenin durumu daha ileri bir tekamül seviyesi olmak demek değildir. Hatırlarsanız bir sürü ruhsal güçleri, yetenekleri olan insanların ruhsal tekamül etmiş anlamında olmadığından bahsetmiştim. Aynı şekilde çok ileri teknolojiyi kullanmak demek, çok gelişmiş, ruhsal bir tekamül etmek demek değil. Daha kaba da olabilir. Çok güçlü silahlar yapabilir, çok güçlü bilmem neler yapabilir. Bu şekilde. İnsan ya da işte kainatta yaşayan çeşitli canlılar, tekamül seviyeleri, şuur ve idrak hızları genişledikçe aslında tekamül ediyorlar. Şöyle düşünün, bir insan dünyada çok, kitap okumuş, çok şey biliyor ya da çok iyi teknoloji biliyor, daha tekamül etmiş mi? Hayır. Adam diyelim ki o konuda ordinalüs profesörü olmuş, alin demişler, bilmem ne demişler. Olmuş mu? Olmayabilir. O bilgiyi ne kadar idrak kapasitesini aldı, hayatı içinde kullanabiliyor. İşte o diyoruz gelişmiş ve tekamül etmiş. İşte diğer gezegenlerdeki durum da bunlardan ibaret. Tabii şimdi dedik ya, her bir türün bir tekamül alanı, bir siferi var. Bir aura, bir enerjisi var. Biz insan bedeni ve bu insan tekamülünün içerisinde öncelikle ayaktan yere doğrulanız. Yani çakraları artık dikeye geçen ve onun için tepeyle bağlantıyı kainatla yapabilme durumunda olan, özgür iradeyle seçim yapan bir türüz. Şimdi bu aynı zamanda şu anlama geliyor ki, biz beynimizin içerisinde bir uzay gemisi gibi kullanarak çeşitli varlık sistemleriyle, kainatın çeşitli yerleriyle de bağlantıya geçebiliriz. Ki birçok ilhamlar, peygamberler ve birçok evliyanın aslında bizim insan bedeninde dünyaya gelip de yaptıkları onun için bu kategoridedir. Yani yine her birimizde olan bedensel bu özelliği çok üst seviyelerde kullanma yeteneğidir ya da o yeteneği kullanmayı kabul etmektir. Fakat göğün kapısı her insana da açıktır. Yani gerek birçok alemle, birçok e, diyelim ki varlık sistemleriyle bağlantıya geçebilme durumu hepimiz için mevcuttur. Bu tabii şu demektir, insanların bu durumda da yine bir korkutulması icap etmiştir. Ve özellikle ruhsal alemden birçok kişi çekinmek ya da uzak durmak durumunda kalmıştır. Bu da elzem bir durumdu. Çünkü bilmedikleri ya da gerçekten hazır olmadıkları bir alanda geçtiklerinde buranın faydasından çok zararını alabilme ihtimalleri çünkü vardı. Yani elektrik prizine gidip de elini sokmak gibi bir durumdu bu. Ama oraya bir fişi sokarsın, icap ederse buradan gerekli enerjiyi, işte diyelim ki üçü yapacaksan da, Televizyonlu bilgisayarını çalıştırıp şarj edeceksen de buradaki elektrikten faydalanabilirsin. İşte ruhsal alem ya da dünya dışı sistemlerden de senin kendi taleplerin ya da faydan için belli alanlarda fayda alabilirsin. Ama bunu şöyle düşünün, bu faydalanabilme sistemlerinde her birinizin bedeni aslında bir uzay aracı gibi yapılmıştır. Yani bu bedenlerimiz sadece Kullanım için hani dünyada e, belli yeme içme için değil. Aynı zamanda bir sürü yerleri seyahat edebilme teknolojileriyle de yapılmış çok üst derecede bir araçtır. Onun için e, sadece kendi beynimizden, kendi beynimizin içerisindeki çeşitli hormonlar ve elektriksel sistemlerle şuursal mekanizmaları belli bir oranda Belki bir odaklanmaya getirdiğimiz anda, işte o zaman oluşturduğumuz bir taraftan e, hani hava alanı gibi platforma bir sürü çeşitli varlıkların, çeşitli sistemlerin bilgilerinin gelebileceği ve bizim de çeşitli platformlara geçebileceğimiz beyin müthiş bir alettir, müthiş bir bilgisayar sistemidir. Ama çok üst boyutta bizim makinalarımız gibi değil. Tabii burada şimdi bazı durumlar var. Eğer kişinin beyin içerisinde yeteri kadar elektrik sistemleri tam çalışmıyorsa, o zaman verilen elektrikle birçokları kontak yapmakta. İşte şizofreni gibi, hani böyle cin çarptı, şeytan çarptı, bilmem ne gibi, obsesyon gibi çeşitli durumlarda beyinler hasar görmekte. Çünkü egolar yeteri kadar kuvvetli olmadığında, inen uçağı kaldıramamakta ya da daha zayıf titreşimlerle irtibata geçerek kişilerin hayatlarında, ...bir sürü olumsuz duygular meydana getirmektedir. Buradaki en önemli zarar görme faktörü ise... ...kişinin bencilliğini henüz atmadan böyle bir fonksiyona geçmektir. Yani sadece kendi çıkarı, kendi benliği ve bencilliği için bir harekete geçmek... ...hatta ben başkaları için yapıp onlara fayda vereceğim diye... ...kendini de dahil bu bencilliğe. Bunlarla ilgili eğer bir kavram yapıyorsa... Bu sefer işte başlıyor çok üst işte ben peygamberle buluştum, ben işte Atatürk'le, ben Mevlana'yla, ben şunla, ben bunla diye o sanki yukarıda bir varlık ismi varmış gibi, denizin içindeki damların bir adı varmış gibi orada kendine paye çıkartabilmek üzere çeşitli durumlara kişi girebilmekte ve bu sefer hem dünya dışı sistemlerden hem de çeşitli manevi ve beden ötesi sistemlerden olumsuz faydasızlanma, ama yine tabii ki o kişiye bir faydası var, egosunu tamir için, egosunu iyileştirmek için durumlar söz konusudur. Ama bunun dışında çeşitli kanalların, burada hani özellikle Batı kaynaklı şeyleri de kanallara da yer vermek istiyorum. E, tabii ki dünyanın her yerinde ruhsal sistemin ama diğer anlamıyla daha ince bedenli varlık ve sistemlerin beslediği, kimimiz ona melek diyelim, kimisi vazifeliler diyelim, kimisi ruhsal elçiler diyelim, manevi sistemi her bir tanesi o bir olanın, yaradanın yeryüzündeki yardım frekans sistemlerini yaymak ve kimisi de her birimizin belki daha iyiye daha ileriye gidebilmek için yardımcı olabilmek üzere büyük görevleri vardır. Ve onlar da bu görevlerini yaparak tekamül ederler. Aslında her birimiz, nasıl ki diyelim ki bir öğretmen okulunda öğrencilere yardım ederken o çocukları geliştirip tekamül ettiriyorsa ve bundan da aslında bir e, maaş faydası alıyorsa ama aynı zamanda da o öğrettiği şeylerden kendisi de kendine fayda ederek kendini geliştiriyor, kendi de tekamül ediyordur. Onun için Kainat sistemi hani en alttan en üste kadar ki insan bu arada belki orta seviyede bir varlıktır. Her birimiz başka varlıklara da aslında hizmet ederek yardımcı olarak kendimizi geliştirme ve ilerletme durumundayızdır. Burada tabii ki fayda veren ve faydasızlığa gibi görünen yani iyinin ve kötünün, aydınlığın ve karanlığın tabii ki takımları, askerleri, orduları olacaktır. Ama her bir tanesi bir için çalışacaktır. Yani dünyaya evet buradan bir sürü bedenler çalıp bedenleri üzerinde diyelim ki çeşitli işlemler yapmaya gelen varlıklar da vardır. Ama yine izinledir. Bakın bunlar yapılmıştır. Defalarca bunların örnekleri vardır. Çeşitli geliştirme programları da vardır. Dünya üzerinde 3 tane 5 tane de olsa vardır. Onun dışında çeşitli yerlerde çeşitli yardım, iyileştirme, dönüştürme ile ilgili bir sürü yardımlar vardır bedenli olarak. Ama onun dışında da dünyaya enkarna olmuş bir sürü yerde yine çok yüksek varlıklar vardır. İşte değil mi? Senler, evliyalar, dervişler dünyanın birçok yerinde her an varlar. Her kasabada varlar bakın. Emin olun ki her köyün bir delisi de var, bir verisi de var. Bundan da emin olun. Onların her bir tanesi işte bir kanaldır ve o kanaldan etrafa bilgi aktarılır, onlar şifalandırılır ama o grup icabına şeytana tapıyordur, fark etmez, ateşe tapıyordur. Biz buradan yargılarız, Aa onlar şöyle onları besleyecek kadar, onlara fayda verecek kadar, tekamüllerine artı verecek kadar mutlaka oraya da bir fayda gider. Hiçbirimiz başıboş bırakılmış değilizdir. Her birimiz besleniriz ve beslenmek durumundayız. Peki şimdi o zaman dünya dışından dünyaya saldırı olur mu? İşte uzaylılar acaba gelip de dünyaya şöyle böyle yaparlar mı? Bunların her bir tanesi izne tabidir. Yaparsa bunu dünyalılar uzaylı süsüyle yapar. Bu ayrı bir şey. Ya da işte bak uzaylılar geldi şöyle şöyle yaptı biz sizi sizi kurtaracağız diye başka olaylar olabilir. Bunlar ayrıdır. Ama burada uzaylı yoktur demek de aa bak bunlar uzaylı demek de bakın ikisi de aynı duruma geldi. Biz şunu biliriz, evet 72 bin alem var ve bu alemlerden sadece bir tanesi bizim bu evrenimiz arkadaşlar. Bir tanesi bu ve bunun dışında bir sürü daha farklı sistemler, yani bu dualite dünyamızın, dünya, dualite evrenimizin, bu hidrojenden başlayıp buraya kadar gelmiş gelişmiş olan bu madde sistemini yöneten, Ruhların dünyasının, kainatının dışında da bir sürü alemler vardır. Biz sadece şimdi bu alemdeki sistemler için diyoruz ki evet çok ince titreşimli frekanslar var, çok kaba titreşimli frekanslar var. Biz bir orta titreşimli frekans olarak kullandığımız bu beden ve bu bedenin görebildikleri ve duyabildikleriyle dünyadayız. Ama uzaydaki birçok sesi, birçok titreşimi ve birçok bedenle, uyum sağlayamamaktayız. Örnek verelim. Mesela şimdi güneşimiz diyelim ki bizim ana merkez ısıtıcımız ve yöneticimiz. Ama bunun dışında acaba bizim güneşimizin güneşi neresi değil mi? Onun da bağlı olduğu bir sistem var ki geçmiş bilgilerin anlattığına göre bu Sirius'tur. Yani Şıra yıldızının da Rabbi olan hani Yoya ya biz onun da Rabbiyiz. İşte oradaki mesela merkez Bizim güneş sistemlerinin de merkezidir ki buradaki mesela özellikle ee, basıncın ne kadar çok olduğu ile ilgili mutlaka bir araştırma yapmanızı isterim. Bir çay kaşığı diyelim ki Sirius maddesi dünyada bir ton o kadar yoğun bir atmosferi var mesela buranın yani o kadar ince ve toprak çekme ihtiyacı olan titreşimli bir beden kullanıyor. O kadar yoğun çekiyor. Bizi mesela buranın çekimiyle düşünün. O kadar yoğun bir çekme ee, çekim farkı var. Şimdi demek ki çekim, kütle, oradaki enerjiler o maddenin de aslında bir yapısı var. Ve tek bildiğimiz madde sistemi tabii ki bu da değil. Akıllı maddeler var. Nasıl ki biz bugün şimdi aslında aldığımız kodlar gereği maddelerimizi akıllandırma ile ilgili çalışma yapıyoruz. İşte orada akıllandırılmış maddeler var ki ki bizim ruhsallık, maneviyat zannettiğimiz birçok özelliği içinde bulunduran ve barındıran madde sistemleri var ve ki onları yöneten tabii ki varlıklar çok daha yüksek, çok daha üstün olabilir. Bizlerden daha diyelim ki ileri sistemler var diye biz herhangi bir şekilde insan olarak daha aşağıda değiliz ya da bizden daha aşağıda sistemler var diye de bizim onlara kibredeceğimiz bir durum yoktur. Çünkü kainatın içerisinde bir birlik vardır ve o birliğin içerisinde de her birimiz o bir zerre olarak aynı hakka tabiiz ve o en yükseği de en aşağısı da bu kainatın içerisinde bir görülür. Onun için ne herhangi bir varlığa tepeden bakmak ne de aşağıdan yukarıya o yani tapanarak bakmak değil. Onun için o birdir ve bir olana gerçekten Tam bir bağlılıkla, imanla bağlı olanlar için evet kainatımızda bir sürü varlıklar, bir sürü varlık sistemleri vardır. Olabilir ama ben koruma altındayım ve korumada olayım dediğiniz anda bu korumayla da güzel bir şekilde yaşarız, devam ederiz. İnşallah bununla ilgili uzun bir soru cevaplı bir çalışmada vaktiyle yapacağız ki e, derin ve e, daha içeriye doğru gittikçe genişleyen bir konu. Burada sadece şunu bir daha hatırlatayım. Özellikle ruhsal konularla ilgili çalışma yapanlar, beden ötesiyle ilgili çeşitli irtibat kurma çalışmaları yapanlar, özellikle egolarını, ben merkezlerini çok iyi temizleyerek, arındırarak ve bu konuda bilgi sahibi olarak yapmak durumundadırlar. Bunu yapmadıklarında şakacı varlıklar ya da işte oranın çeşitli ahalisi tarafından ...çok kolay kandırılabilirler. Burada dikkat edilecek şey... ...önce o bir olana tam manevi bağlılık... ...herhangi bir şeyi aşağıda ya da yukarıda görmemek... ...ve onun dışında da verilen her neyse... ...bunun aracılığının tam kabulüyle... ...yine herhangi bir varlığa bir üstünlük ya da kibirden uzak... ...ve bu durumlardan da sakınmak kaydıyla... Yapabilirler tabii ki ama bu konu çok önemli. Çünkü birçok dergahlarda, tekkelerde, işte tapınaklarda birçok insanlar e, mecnun olmuştur. Çeşitli rahatsızlıklara yakalanmıştır. O enerji ve frekansları kaldıramadıklarında ya da egolarıyla Aa, bu sefer çıktılar. Biliyorsunuz bir sürü e, insanlar ben İsa'yım, ben Mesih'im, ben falanca peygamberim, ben hatta haşa... Allah'ım diyenler de olmuştur. Onun için siz geldiğiniz bedenin ve enerjinin hakkıyla tam olarak burada olun ve sevgi ve şefkatle tüm varlıkları her an severek, sevildiğinizi bilerek o korumayı talep edin ve korumada olun. Hoşçakalın.